Yeni yaptığımız karbon boyamız UFO içerisine uyguladık. 0.3 amperli. Şu anda elde ettiğimiz ısımız 140 derece. 0.3 amper çekiyoruz. Bu ufçamlarımızın imalatını ve satışı sistemizdeki numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. 0533 817 2059